Arkadaşlar Minecraft'in muzeyip icatlar bölümüyle Kaldığımız yerden devam ediyoruz En son 3 icat yapmıştık ee, Hatırlarsınız ki sınırsız kaynağı, otomatik up yapım vesaire vesaire Tam olarak ne yaptığımı hatırlamıyorum ee, Teknik atsaklardan dolayı o haritayı kaybettim ee, Böyle düzük bir alanda başladım Sizin için de iyi olacaktır diye ümit ediyorum ee, Bir oyuncumun isteği üzerine gelmiş olan otomatik ok aktar Diğer değil artık hatırlamıyorum tam neydi Onu yapacağız Ardından e, gülle yapımı var e, Yiğit arkadaşımla beraber Çok fonksiyonlu bir gülle yaptık İlerleyen zamanlarda belki Kendisine ulaşabilirsek onun yapımını da Göstereceğim arkadaşlar e, Öncelikle hızlı otomatik Ok at e, yapımını Göstereceğim Malzemelerimiz belli e, istediğiniz blokları Alabilirsiniz ben taşı Tercih ediyorum ee, her zaman gibi, kızıltaş mesalesi, kızıltaş, e, lever yani şartel, başka sanırım bu kadardı, ha bir de şey vardı, fırlatıcı ve ok, en önemli aksesuarlardan birisi de ok. Arkadaşlar oku mümkün olduğunca fazla alın, bir tane iki tane almayın çünkü ok hızlı ve seri bir şekilde atacağı için en az 3 veya 6 stek ok almanız gerekiyor neyse e, hemen yapımını göstereyim arkadaşlar bir bir oraya iki tane blok koyduk gördüğünüz üzere hemen arkalarına kızıl taş meşalesi üstünde bir blok daha ve bir blok daha bunların arkasında da aynı şekilde kızıl taş meşalesi ve bunların üstünde de kızıl kızı taş kızıl taşa doymuyorum neyse yani e, buraya da bir tane, buraya da bir tane ve böyle kapatıyoruz. Sanırım kapatıyoruz tam emin değilim ama. Neyse. Test edip göreceğiz. E, kapatmayalım. 3 basamak çıkıyoruz. Buraya değil, buraya. Ve buraya. Ya. E, bunu buradan çıkacağız. Ne kadar çıkacağız bilmiyorum. Daha emin de değilim zaten de. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Ee, bu sürekli yanım sönecek. Ee, neden yanım sönüyor? O katımı da koyduğumuz takdirde açma kapama düğmemiz arkadaşlar. Bunu isterseniz şu şekilde yapabilirsiniz. Ya ben bunu yanına koymak istemiyorum Ve sadece artı curtu duymak. Uzakta tutmak istiyorum. Ha, genelde kale yapımını kullanar arkadaşlar bilirler. Ben böyle düzenek yaptım. Kalemde kullanmak istiyorum Yani arkadaşlar olabilir ki biz kale savaşları yapmıştık Yiğit ve e, Ulaş arkadaşımızla beraber Çok da güzel oldu e, Gülle yapımını da kullandık orada Gülleyi de yaptık Çok eğlenceli bir oyun olmuştu bizim için Pardon yanlış oldu e, Yarım tek koysanız yeterli arkadaşlar Abartmanıza gerek yok niye böyle yapıyorsam alışkanlık olmuş. Evet arkadaşlar. Şimdi tahmini e, 6 7 blok sanırım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 blok olması lazım. Ben 8'e koyayım garanti olsun. Tahmini olarak. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bu ne kadar uzadığımı göstermek amaçlı. Hedef tahtası diyebilirsiniz. Yapmanız zorunda değil. Evet. Bu şekilde bakalım ne kadar uzağa gidiyor. Gördüğünüz arkadaşlar otomatik okatarımız ok bu şekilde. Bunu istediğiniz zaman buradan kapatabiliyorsunuz. Atılan okları toplayabiliyorsunuz. Pırp, bu şekilde. Bu bu şekilde arkadaşlar. Hemen bunun arkasına da e, gülle yapımını yapalım. E, o da yaklaşık 7 sanırım. 1, 2 3 4, 5 6 7 8. Hı. Tam ortalı olsun diye arkadaşlar bu şekilde yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu şekilde bir alan çekiyorsunuz arkadaşlar. Sayfetin tam anladımıyorum. E, suyun bittiği alana kadar uzatıyorsunuz sanırım bu kadar olması lazım ben de emin değilim ama ee, siz sayarsınız ııı ee, suyun gitti alan kadar atacaksınız arkadaşlar neyse şunları atıyorum arkadaşlar kafanız karışmasın ee, bunda da arkadaşlar kızıl taş ee, kızıl taş yenileyici ııı hmm, evet kızıl taş yenileyici yine aynı şekilde su işte taş falan koyacaksınız arkadaşlar suyun bittiği alan tam olarak burası bir blok daha koyuyorsunuz ve buraya yarım basamak koyacaksınız arkadaşlar onu söylemeyi unuttum taş basamak koyuyorsunuz TNT'ler unuttuk çok güzel TNT'leri alıyoruz TNT'leri bir de buraya arkadaşlar şöyle bir ister ki koyun ben butonu tavsiye ediyorum işaretler açmalı kapanmalı olduğu için ya ben ne attım yenileceye attım yanlışlıkla ya oooof arkadaşlar bu bölümü çekiyorsunuz böyle bu şekilde çektikten sonra buraya yenileyici koyuyorsunuz pardon sonatça kadar çekiyorsunuz buraya da bir yenileyici koyuyorsunuz onu da sona kadar çekiyorsunuz buraya kızat e, kızal kızı birleştiriyorsunuz ve buraya alabildiğince yenileyici koyuyorsunuz hepsini sona kadar çekiyorsunuz arkadaşlar 1 2 3 blok boşta kalacak bu şekilde olacak neden boşta kalıyor bunu iyi arkadaşımızla geliştirdik e, bu şekilde yapmanız gerekmiyor ama ben YouTube'da genelde görünen e, gülle yapımını göstereyim arkadaşlar ee, bu şekilde çektikten sonra arkadaşlar buraya TNT'yi koyuyorsunuz Burayı TNT'lerle dolduruyorsunuz Fakat Melakin burası boş kalacak ki su kapanmasın Bunu böyle yaptıktan sonra arkadaşlar Düğmeye basıyorsunuz TNT'ler aktif hale geliyor Bu TNT'yi aktif hale getiriyor ve Uzaya kadar fırlatıyor Ve Fırlattığı yere gidiyoruz bakıyoruz arkadaşlar Gerçekten patlamış mı? Gördüğünüz üzere bir tane delik müsait hale gelmiş ee, tdt yapımı da, evet, gülle yapımı da bu şekildeydi arkadaşlar ee, kısaca düzeni göstereyim kaçırmış olan arkadaşlar için pardon hemen geliyorum arkadaşlar evet geldim ee, düzenek bu şekilde çok basit bir yapımı var biz bunu dediğim gibi yiğit arkadaşımıza geliştirdik dört tarafa atan bir gülle yaptık belki onu ilerleyen zamanda da göstereceğiz ee, ben gülle yapımı ve otomatik ok yaparı birleştirdim onu da denedim fakat şöyle bir sorunla karşılaştım otomatik ok yapımı atı, e, çalışıyor ardından gülle patlıyor Tabii bu düzenekle bu düzenet birbiriyle çakıştığı için e, otomatik ok atıcısını durduramıyorsunuz yani bunu çalıştığınız vakitte o duruyor. Bunu durduğunuz vakitte o çalışıyor. Öyle bir düzenek oldu. Neyse. Ee, bunu da burada sonlandıralım arkadaşlar. Ee, Murat Kökli ile muzip icatların 3. bölümüne görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın. İyi oynar, İyi eğlenceler.